Ayşegül hikayelerinin son versiyonu Ayşegül Atölyede, Dıyaşkına, burada ve sizlerle. Hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> Videoya başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp zil sesini tümü için açarsanız yeni yayınlanan videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz ve serimizin sonuncusu oyun evimizin mutfa videosuna başladık şu anda evyesini yapıyorum bir selfak mendil kutusunu evyeye dönüştürdüm Yine elimizde olan malzemeleri kullanıyoruz. Bunlar yine benim takı kursumdan kalan boncuklar. Taktığım şey de çivi diyoruz biz takı tasarımda. Küpeler için, kolyeler için kullanılıyor ama burada başka bir amaçla kullandım. Bunları birim bakalım ne? Köt pantolon düğmesi. Yani neymiş kot pantolonların düğmeleri de işe yarıyormuş. Atmıyoruz değerlendiriyoruz. Burada ocağımızın gözleri olacak bunlar. Silikonla o yaptığım şeyi biraz köpüğümsü bir malzeme. da sıcak olduğu için ona birazcık yer açıyor ve yapıştırıyorum. çok güzel bir ocağımız oldu evde olan malzemelerle sizlerde başka fikirler üretebilirsiniz mesela o ocağın yerine benim yaptığım değil de normal düğmeler de kullanılabilir Siz nasıl tercih ederseniz. Belki bana fikir verebilirsiniz. Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Yine hmm, oraya bir kulp yapacağım. düğmeyle Elimde bir düğme vardı. Onu bir kulp yapacağım. Yani, bu da çekmece kulpları. Yine aynı düğmeden Biraz modern bir mutfağımız olacak. Gördüğünüz gibi Çok şık bir mutfak el oldu. Evet yine gördüğünüz gibi Boncuklarım yine sahnede. Bu neye dönüşecek? Ben çok beğendim bunu. Bakalım siz beğenecek misiniz? Böyle bunu açıkçası çok bir yerde görmedim. Ama zınk diye aklıma geldi. <gülüyor> Boncukları ara araştırırken. Dedim bu neden bir ee, musluk olmasın? Evet bu bir musluk. O tam dik oldu. Biraz modern mutfağa yakışmadı ama olsun. Fikirdir. Siz evinizde belki ona uygun ya da elimizde uygun şeyler vardır yaparsınız. Videoların amaçı zaten fikir vermek ve neyi, nereye nasıl kullanabileceğimizi görmek. Evet bir ilaç kutusu görüyorsunuz. Ve bir telefondan kalan, arta kalan karton. Bu ne oldu? bir buzdolabı evet yine süt kutusu süt kutusu ile de mutfağımızın rafını yapıyoruz evet buraya siz e, bant değil koli bantı değil e, silikonla da pirit ile de yapıştırabilirsiniz bu ara rafını yapacağız. Onun için Benim yapmamı istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtir, belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ve evet, mutfağımızın rafını da yerleştiriyoruz. İşte sıra geldi mutfağın diğer eşyalarını yapmaya. Bu bakalım neye dönüşecek. Yine küçük karton parçalarıyla. Küçük, minik bir masaya dönüşecek. Boyadığımız zaman. Gofret'e bir benziyor biraz. ayır o gofret değil. O karton. Açıkçası boyadıktan sonra daha çok benzedi. Tam bir çikolatalı gofret. <gülüyor> Ama onun işleri başka. Barbie'nizi alacaksınız onun üstüne oturtacaksınız Mutfağımız hazır ve diğer odalar ve sonunda oyun evi bitti Mutlu son diyebilirim benim açımdan. Ben çok beğendim ya siz. Bir yatak odası. Çok şık çok süslü çok kokoş bir banyo çok doğal ve bir oturma odası çok rustik bir mutfak çok modern bütün hepsini bir araya toplamış bir oyun evi harika oldu bence <gülüyor> Beni i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna tıklayıp tümünü işaretlemeniz gerekiyor. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu çıkan diğer videolarımı da tıklarsanız çok güzel şeyler göreceğinizden emin olabilirsiniz.